Tavlanırdan sonra Kadın olmak mı Erkek olmak mı daha zor diye halka sormuş Kadın olmak mı daha zor yoksa er Evet sizce nedir arkadaşlar Erkek olmak mı zor kadın olmak mı zor Bunu tabi Toplumsal değerleri de içine Koyarak yorumlayabilirsiniz Konuşamıyorum ben bugün gene de idare edin Erkek olmak Ya şimdi bence Ben baştan söyleyeyim Bence Evet insan olmak çok zor. İnsan olmak çok zor ama kadın olmak eğer illa böyle bir taraf olarak seçeceksek bence kadın olmak daha zor. Erkek ne lan erkek? Odun gibi eleman anasını satayım. Yani. Kadın olmak daha zor ya. Bence de. Erkek gidiyor çalışıyor getiriyor bir şekilde parayı hani getiriyor ama kadın evde çocukla uğraşıyor, odna uğraşıyor. Kadın erkeği de düşünüyor. Çalışmak o zaten mevcut. Çalışmak zorunda da hani bana göre yani Eşim daha çok yani. Evet yine şeyde e, sabitiz. E, kadın evde çocuk bakar erkek eve ekmek getirir. E, bu tabi hala toplumumuzun standartlarından. Ben öyle düşünmüyorum artık günümüzde. Hem, çocuklar... hem benimle uğraşıyor evle uğraşıyor eşimin işi bence daha zor. <gülüyor> Bakınca. Yok hani evlenip çocuk yaptıysan ve kadın artık çalışmıyorsa tabii ki de olay ona dönüyor. Yani bu Yanlış bir şey diye söylemedim zaten. Zaten direkt Tabii ki de kadın olmak daha zor Erkekler önlerine gelenle yatıp kalkıyorlar Erkekler fazlalıkları var çünkü <gülüyor> Ama kadınlar bir şey yaptığı zaman Kaşar oluyorlar Bu kadar. Abla geçtik o konuları ya Çok oldu ya Erkek olmak daha zor bence Erkek olmak daha zor Abi şimdi nasıl niçin için bütün çileyi çekiyorsun <gülüyor> Şimdi evleneceğiz Düğün, nişan, nikah Bunların hepsi dert Bir yere gidiyoruz abi niye buraya gidiyoruz Bir türlü memnun edemiyoruz Mevzu orada ya. Yani. Yürü be! Yürü be aslanım be! <gülüyor> Aynı fikirdeyim. <gibi. gülüyor> Ooo! Evet. Bence kadın olmak daha zor. Bence de. Çünkü bütün yükler kadının üzerine. Erkek öylesine yaşıyor hayatı. Aynen yani. Kadın olmak daha zor. Bir nedeni yok o. Erkeklerde bir tek askerlik var ama kızların... Bir... İşte zaten ilişkinin özü o yüzden bozuk oluyor genelde. Bir taraf yüklerin hepsini... Sırtlamak zorunda kalmamalı ah şu insanlar o yükleri eşit seviyede kadın erkek ayırmadan paylaşmayı bilse ortada bir zorluk kalmayacak ama hem kadın olmak çok zor deyip hem de erkeklerin üzerine bütün her şeyi yığmak doğru bir bakış açısı değil bakış şu bakışa dönüyor sonra bak kırmızı üstü kıza dönüyor. Bir sürü sorumlulukları var. Kadın olmak çok zor. Keşke erkek olsaydım. Ben de erkek olmak isterdim. Evet o Aynı konuda konu hak veriyorum. Kadınların değerleri bilinmiyor. Türk erkeklerine sesleniyorum. <gülüyor> evet kadınların değeri bilin lütfen. Kadınlar kadınların değeri bilin. Kadın olmak daha zor. Kadınların yükü daha zor. Kadının yükü kardeşim evde. Ama <gülüyor> erkek gelir, şey yapıyor. Fingil fingil. Ama bayanların... Doğru şimdi bu standartta düşündüğü zaman sonsuz hak veriyorum. Düşünsene. Bir evde çiftsin ve standart Türk aile yapısına sahipsin. Gelir düzeyinde ortalama veya ortalamanın altında. Şimdi erkek öyle ya da böyle esnaf değil mi? Bir yerde çalışıyor. Gidiyorsun dükkanın mı var mesela? Gazcı mısın? Tüpçü müsün? Neyse sallıyorum şu an. Orada çay, lan iki çay getir, çık çık çık çık çık. İki muhabbet iki tavla. İşe gittim geldim koşturdum. Çalışıyorsun da yüklüsün de eyvallah. Ondan sonra hep orada böyle bir Okul sendromu var aslında bir muhabbet bir geyik bir makara kukara dönüyor. Ama kadın evdeyse o an onun için hayat zor. Evet dedikleri gibi çocuğa bak evi topla akşam eşin gelecek yemek yap e, onu yetiştir gibi gibi gibi bir sürü şey. Yani aslında o iş mevzusu erkeğin tatili gibi ya bu konuda da standart evli çiftlerde Yüzde yüz kadınlara hak veriyorum zaten. Her şeyi daha çok stresli. Evet. Ha bir de üstüne bunun gelip erkek kahrı çeken aileler de var kadın olarak. Sinirli geliyor, bilmem ne. Pezemek bütün gün takılmış, etmiş, eğlenmiş. Akşam hıncını ya da o parasızlık stresini veya o işte ne bileyim yorgunluğunu çoluğundan, çocuğundan, eşinden çıkaranlar da oluyor. O daha da zulüm. Geldiği zaman çatacak yer arıyor ama sen bunun yükünü hafif... Hafifletmek için bunun yükünü alacaksın ki eşit olacak. Var mı eşitlik? Yok. Fa fazla bilgi vermek issem mi bu kadar hocam? Bu hangi şey. <gülüyor> ya senin kulaklarını yerim ya. O maske gibi de öyle bir takmış ki amcam. E bu? Efendim kadın olmak mı daha zor erkek olmak? Erkek olmak daha zor diyecek. Matma. Aslında hiçbirini olamamak. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani kadın olmak yani. Daha zor evet. Çünkü erkekler için hayat kolay. Hayattaki tek zorlu şeyleri bir sünnet, bir asker yani. Biz kadın olarak 45-50 yaşımıza kadar çekiyoruz. Keşke erkek olsaydım. Özel konulardan konuşsam sıkıntı olmaz değil mi? Erkekler sünnet olurken mesela meydanda herkese gösterilir, yapılır. Ama bir kadın reil dönemi adet olduğu zaman, genç kızla adım attığı zaman tokat yer. Mesela pet alacağı zaman gasteğe sarılır. Hani şöyle bir şey var. Evet bunlar çok çirkin şeyler. Ben de isteyemiyorum bu arada. Yani... Hayır, hayır kadın saçmaladı bence de birkaç yerde de sünnete münnete bağlı. Yani. Erkek olmak çok zor. Niye pipimizi kesiyorlar? Yaşadıkları acı o. Askerlikleri var. Bu değil abi yani adamın sorduğu soru da. Öyle bir tokat muhabbeti var bazı şeylerde. Ben bilmem o tip şeyleri de kulağıma gelmişti. Belki bizim Kılaf Mulaf Beskok biliyordur. Kendine gel kadın oldun artık. Bir markete giderken e, siyah poşete koyup pedini alıyor. Ama bir erkek affedersiniz prezervatifini çok rahat. E ama sen de prizartif derken affedersin diyorsun. İşte toplumsal baskı. Saat bir şekilde elinde sallandırır sallandıra geziyor yani. Oğlum göster birliğini. Diyorlar. Ya bence kadın olduğum için kadın olmak bir sebebi yok zor yani. Kadın olmak daha zor. Çünkü kadınlar. En sevdiğim açıklama oldu. Kadın olduğum için kadın olmak zor. Bir sebebi yok. Zor çünkü. Ben ikna oldum. Ben görevi daha fazla. Erkekler sadece çalışıp eve geliyorlar. Kadınlar çocuklara bakıyor, yemek yapıyor, ütü yapıyor, evi temizliyor, misafir ağırlıyor. O yüzden daha ağır, daha zor. Ama kadın olmak tabii ki de belli oluyor. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Teşekkürler. Ağabey. Gelir misin? Rica ediyorum gelir misin? <gülüyor> i̇şte erkek olmak daha zor. Kanıtı. Yani bence. Bak ikna edemedi gördün mü? Daha er... yani bayan olmak daha zor. Neden? Yani bayan olmak niye zor erkek mesela hani paldır küldür bir anda bir şekilde çıkabiliyor ama bir bayan Yani bekliyorsun hatta yani bunu daha erkekler bence daha iyi biliyor saatlerde bekliyorsun eşarpını eş yapıyor üstüne bakıyor Çıkarıyor bir daha giyiyor çıkarıyor bir daha giyiyor hani bayan olmak bence daha zor Kadın olmak mı daha zor er <gülüyor> Çok merak ediyorum çünkü kraliçe markada Kek olmak mı daha zor Valla ikisi de zor İki, İkisi de zor ne yapmamız lazım? Ne yapınız Allah sabır versin <gülüyor> o, da, o da kolay değil o da kolay değil yani. Hayatı boyunca hiçbir zaman emekli olamayan en yorgun işçi kadın çalışır doğurur çocuk bakar ömrü bitme yetmez torun bakar hiçbir zaman emekli olamaz her gün yemek yapmak çocuk bakmak zorundadır. Kadın olmak zor neden? Kadın anne baba aynı zamanda arkadaş dost yani ben tek başıma çocuklarımı büyüten bir anne olduğum için pazara ben gidiyorum Çöpü ben atıyorum, ekmeği ben alıyorum Çocuklarımın eğitimine ben uğraşıyorum Kadın olmak zor Şu açıdan bakarsak Herhalde. erkek olmak daha zor Çünkü üzerinizdeki baskı daha çok zor Sizin güçlü olmanızı bekliyorlar Sert olmanızı bekliyorlar Sorumluluklarınızı karşılamanızı bekliyorlar Kadınlarda bunlar daha az Kadın olmak mı erkek olmak mı daha zor? Tabii ki de kadın olmak daha zor Çocuk, ev, iş, temizlik Erkekler çalışıyor eve geliyor Yemek hazır, bulaşık kalmış her şey temiz Ama kadınlar gördüğünüz gibi Çocuktu, evde, yük. Ay içim şey oldu ya kadın anlatırken bir de bir yandan da böyle hani bir ya. yorgunluğunu hissettim diyeyse. Kadın olmak. Tabii şartlar daha zor. Sorumluluklar fazla erkeklerde o sorumlulukların... Da... Evet anne olmak ayrı bir şey. Daha zor olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu sorumlulukları yüklenmekte zorlanıyorlar. Tabii ki kadın olmak. Türkiye'de yaşıyoruz. Her şey çok zor yani kadınlar için. Kadın olmak mı daha zor erkek olmak? Kadın olmak... Ee... Yani dünyada şiddetleri görüyorsunuz erkekler yüzünden. O yüzden yani. Ya şimdi ben feminist biriyim. Şöyle söyleyeyim. Ee, mesela bir erkek geliyor. Bir kadın geliyor eve. Yani ikisi de birlikte çalışıyor. Ama erkek gelip uzanıp televizyonun karşısında hani izleyebiliyor, şey yapabiliyor. Ama kadın öyle de Yemek işine koşuyor yani. Erkek daha zor ya. İş bulamıyor. Ailesine mahcup oluyor. Yani bir sürü sorunları var. Kadının dırdırı oluyor evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tipik Türk erkeği yorumu. Kadının dırdırı var. Erkek de iş bulamayınca zulüm çekiyor. Yok da? Bence kadın. Ya makyajı var, saçı var. Erkekler o kadar dikkat etmiyor pek kendine zaten. <gülüyor> yani kadınlar işte süsleniyor, püsleniyor. Şu dışarı çıkacaklar. <gülüyor> bir saat daha Kardeş sen kaldır. de <gülüyor> Sıkıntı yani kadın olmak bence. Ya kadınların şimdi de Türkiye'de yaşıyoruz ve çok fazla cahiliyet dönemi olduğu için. Normalde biliyorum bu doğru değil ama kendilerini koruması gerekiyor. Çünkü hani Türkiye'de yaşıyoruz ve %50, %60 erkeklerin bulunduğu kısım. Çok fazla böyle cahiliyet döneminde olduğu için, e, çok fazla böyle haberlerde görüyoruz, e, sosyal medyada da görüyoruz, tecavüz, taciz tarzı olaylar olduğu için. Tabii ki de kadınlar istediği saatte, istediği yere gidebilir, istediği şey yapabilir, kimse buna karışamaz. Fakat bildiğiniz üzere cahiliyet dönemi burası şu anda. Kadın olmak daha zor. Yani bana göre. Kordi mi? Niye <gülüyor> kordi diyorsunuz onun <sonuçta> şu <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var lan Kordi ile. <gülüyor> ya oğlum inanılmaz. Bana karışamaz. Fakat bildiğiniz üzere cahiliyet dönemi burası şu anda. Kadın olmak daha zor. Yani bana göre erkek olmak daha zordur. Niçin efendim? Aile geçimi, kadınların yükü de omuzunuzda. Yok memnun edememek değil. Hani memnun etmek için çabalamak da erkeklere düşüyor kadınları mutlu etmek de erkeklere düşüyor Abi bence erkek olmak daha zor erkek para kazanması daha zor bir işte çalışırsın aileni geçindirmeye çalışırsın az bir maaş olsa da böyle yani çok zor yani Erkek olmak daha zor Ben de katılıyorum abi şey yani hep naz yapıyor falan öyle hep öyle oluyor yani paraya <gülüyor> değer vermiyorum diyor lunapark lunapark getiriyorsun. Ee, yemek istiyor hepsini devlet karşılıyor sanki <gülüyor> Oğlum Olayın başında olmak bu işte bak. Luna Park yemek. Olayın daha en start noktasında daha o. Bence kadın olmak zor. Hani güzelliği olsun, bakımı olsun, şuyu giyin, bunu giyin, bu farklı dursun falan filan derken bence kadın olmak çok çok daha zor. Niye düşünüyorum? Saçı, makyajı, bakımı, hadi bir erkek olursun, şort, üstüne bliz, biraz da saçı yap, çık. Ya doğum var, işi var, okulu var, sokakta gezsen tek başına gezemiyorsun, iti kopuğu var. Her şey var, kadın olmak zor. Sarı mikrofon. Türkiye. Vallahi arkadaşlar bu yaşanılan hayata göre... Kişilere göre, karakterlere göre çok değişken bir şey. Ama genel olarak ben bütün olarak baktığımda kadın olmanın daha zor olduğunu düşünenlerdenim. Ee, ve de bazen de böyle ya diyorum ya bu iş, e, bu, iş <gülüyor> bu iş paylaşma işi. Yani normalde herkes az önce kurduğum cümleyi bir daha kuracağım. Birbirine destek olup dengelese e, her tarafında yani taraf olarak bakıyorsak eğer şu an kadın erkek olarak iki tarafında zorlukları var. Evet, anne olmak zor. Ya baba olmak da zor, erkek olmak da zor. Diyorum ya yaşadığın toplum bile bunun cevabını çok derinden etkiliyor abi. Ekonomi bile bunu etkiler yani. Nokta. Sokakta yürüyememek bile onu etkiliyor dikkat et. Peki evlilikte kadın erkek kavramı olmuyor mu peki? Ya olması gerektiği kadar olur en fazla. Ama biliyorum oğlum dünya çok çabuk değişiyor yani. Ben şu an yani ne bileyim, annemle babamın evliliklerini gözlemlediğim anları düşünüyorum. Ve şimdi çevremdeki arkadaşlarımın evliliklerini gözlemliyorum mesela. Çok farklılar. Evet yani bak biri güzel yazmış. Cinsiyet değil hikaye önemli oradaki. Kesinlikle öyle. Neler yaşanıyor oğlum? Mesela bir erkek düşünün. Köpek gibi çalışıyor. Gerçekten. Az önce verdiğim erkek örneği vardı ya hani böyle bir yerde tavla atıyor eğleniyor. merkez öyle mi? Değil. Yani bunu sınırlayamazsınız. Çok çalışıyor. E, götünü yırtıyor adam para kazanmak için, ailesine bakmak için. Yeri geliyor mesela erkek işi batırıyor ve kadın evi terk ediyor. Bunlar da yaşanıyor yani. Mesela aşırı duygusal bir erkek daha saftirik ailesine yüzde yüz bağlı olan bir erkek düşünün. Bu da yaşanıyor. Tam tersi de yaşanıyor. Yani milyon tane örnek var. Yaşadığın hikayeye bağlı değişken. Benim yorumum bu. Şu ilk cumhurbaşkanını çok merak ettim. İlk cumhurbaşkanımız kimdir? Kaça gidiyorsun? Elif Dersler nasıl? Dersler matematik kötü hepsi. Tarih? Tarihi. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Anlamen de resmi. Mustafa Kemal Atatürk. Bilmem doğru mu? Doğru mu abi? Doğru mu? Abi?